Çalı toplamaya vaktin yok. Niye yiyiyormuş? E yok. Var. Yok. Dün tahtada da e, göster. Melikiran e, şey anlatacak. Getirdim çalı, çağız bir şey, çalı mı topladım? Sen öyle yok. Var. Yok. Var. Yok. Var. Yok, yok dedim mi? Yok. Bak beni sinirlendirme. Şey, yok. Tamam sinirlen, sinirlen. sinirlen ne yapacaksın? Yok çalı falan. Allah Allah bütün gün aradık. Nerede? Var. Gösterseydin o ne zaman. Ne yapacaksın ki? Ne nesa ne yapacağım? Topladıysan gösterseydin o zaman. Yok çalı falan. Var. Darsa neredeydi? Var. Varsaydı gösterseydin ya gösterebileceğin bir çalı yok çünkü. Toplama mısın? Binle tek bir çalı bile yok orada. Var yok var yok var yok. Yok. Varsaydı gösterseydin. 500 al, tane komanda dolandı orada be. Nerede? Al, nerede çalı? Nerede? Adamı sinirlendirme. He? Sen beni al, sinirlendirme. Ah. Tamam bu geçen de duydum, beyninden gang getireceğim diydin. Ne... Hadi. Hı. O kadın da bence o yüzden çıktı da işte gücü hayır, yetmedi sana. Hayır, Sen o gün o kadının Ben mesaj, mesaj attım başka bir şey etmedi. Mesaj attıktan sonra da evlerinin önüne gidiyorsun Hayır. Bak, biliyorsun nereye taşındılar, ne yaptılar, 100 metre öteye bilmem neye. Bak hiçbir konuşulanı da unutmuyor. Sen benim konuştuğumu unutmuyorsun da kendin o zaman Kadir'le Mustafa için söylediğini neden unutuyorsun?